Daha önceki, daha önceki seanslardan birinde bir danışan demişti ki benim eşim hani cinselliği de, romantizmi de, aşkı da hep o başlatıyor ve bana hiç fırsat kalmıyor. Ben de internette birileriyle konuşarak konuşmaya başladım. Sebebi bunlardan bu dinamik olabilir dedi. Yani dinamikler dinamite dönüşür diğer türlü diyorum. E buyurun yani anlam çıkarma aşaması nedir ben onu merak ediyorum. Anlam çıkarma aşaması e, öncelikle dediğim gibi biz, biz yaşadık bunu. Yani ne ben yaşadım ben aptalın tekiyim ben işte şöyleyim böyleyim kendi içinizde ben değersizim ben çirkinim gibi yanlış anlamlar çıkarmadan. Biz yaşadık, ilişkimiz böyle bir şey yaşadı. Ya da bu adam lanettir, bu adam şöyledir, bu adam böyledir demeden. Yani bunun iliş... babası da böyleydi ha, gibi anladım. şeyler demeden. Demedi. Yani biz bizim ilişkimiz bir şey yaşadı. Bir kaza yaşadı. Evet. Yani hep bu adam. Kaza yapan bu, katil bu, aldatan kadın. bu bir şey fark ya, da etmez, kadın, ya da kadın kadına evet. e, yönetmek yerine hı hı. bizim ilişkimiz bir kaza evet. yaptı. direksiyonda evet. kim olursa olsun hı hı. ve buradan bir anlam çıkarıyoruz. Çünkü çıkarır. o arabada ben de varım. Ha, doğru, doğru. Varsın. Değil mi? O arabada doğru. yani diğer partner de var. O yüzden biz nasıl böyle bir sonuca geldik deyip aslında acıdan bilgiye gitmek çok önemli. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Öncelikle...